Bul değiştir, kenar boşluklarını ayarlama, kağıt boyutu, sütun ekleme, yine tablo ekleme, resim, metin kutusu, smart art, bağlantı ve ekran görüntüsü ekleme gibi konuları göreceğiz. Öncelikle bul değiştiri görelim. Eğer yazımızda birçok yanlış yazımı varsa bir kelime ile ilgili... Bu kelimedeki yanlışlığı düzeltmek için bul değiştir aracını kullanıyoruz. Bul değiştiri açmak için Ctrl-H -H tuşunu kombine, kombinasyonu kullanarak açıyoruz. Açtığımız zaman karşımıza böyle bir pencere geliyor. Aradığımız kelimeyi buraya yazıyoruz. Düzelteceğimiz kelimeyi de, ya bunun yerine yazacağımız kelimeyi de yeni değer alanına yazmış, yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra değerli arkadaşlar buradaki yazılmış hangi sözcükler varsa onu arar ve onun yerine de kelam ifadesini altta yazmış olduğumuz değeri yazar. Dolayısıyla biz kelam ilmini ne yapıyoruz? İlk harfi büyük sonra A harfinin uzatma şeklinde şapkalı A şeklinde yazmasını istiyoruz. Sonra asla tümünü değiştir yapmıyoruz. Çünkü metnimizdeki ister ortasında başında sonunda olsun kelam harflerinin olduğu bütün sözcükleri değiştirir. Yani mir kelam, kelamsız kelamlık gibi alternatifler üretebilirsiniz. Bu sözcükleri de değiştireceği için o yüzden tek tek değiştirmenizi öneriyorum size. Sonrakini bul dediğimiz zaman eğer uygunsa değiştir diyoruz. Okuyoruz. Kelam ilmi değiştir. Kelam alimleri değiştir. Şeklinde. Mesela şuraya bir kelime daha yazayım. Arkadaşımla iki Kelam ettik diye bir cümle yazdım arayı gördüğünüz gibi. Sonrakini bul. Şuraya tıklayalım. İmlecimiz neredeyse oradan aşağı doğru gidecektir. Bakın şurada kelamcıların dediğimiz zaman değiştirelim. Gördüğünüz gibi ilk harfini büyük yaptı ve A'yı da yani şuradaki değeri olduğu gibi yaptı. Dolayısıyla biz böyle olsun istemiyoruz. Onun için Tek tek kontrole gitmenizi bunun için öneriyorum size. Sonrakini bul diyorum. Bunu değiştirmedim. Bakın arkadaşımla iki kelam ettik. Yani değiştir dersem buradaki gibi değiştirecek. Dolayısıyla bu uygun olmayacağından dolayı bunu da ne yapıyorum atlıyorum. Sonrakini bul diyorum. Dikkat ederseniz burada değerli arkadaşlar. Ararken kelimeyi ararken şurada nasıl yazıldıysa onu arar siz şu tüm seçenekleri açtığınız zaman eğer ilk harfleri büyük olan ilk harfleri büyük olan sözcükleri de bulsun istiyorsanız o zaman bakın şurada büyük küçük harf eşleştir kutucuğunu işaretlemeniz gerekir. Şöyle sonrakine bakalım. Böyle sağ tarafa kaydıralım ki görelim. Bu o şeyi bulmasını istiyorum büyük harfle başlamış olan nerede geçiyor büyük harfle başlayan aramayalım şuraya bir tane yazalım bakın kelam kelimesini buraya yazdım İmlecime buraya tıklayayım Sonrakini bul dediğimde zaman oraya gelince bulmadım. Kapatıp tekrar deneyelim, Ctrl H dedik, kelam yazdık, büyük küçük harfi eşleştirdik. Tekrar buraya yazalım. Sonrakini bul diyerek değiştiriyoruz. Neyse şimdi olmadı. Demek ki burada bir şeyi eksik yaptık. Yazıyı kaydetmek evet. mi gerekiyor? Kaydedelim yazıyı da. Kaydetmek değil de burada bir şeyi eksik yaptık. Ona bakıyorum. Hocam birisinde kelamda uzatma var. Oraya gittiği zaman ya, doğrusunu gösteriyor herhalde. Yok. Yani burada aslında büyük küçüğü harfi eşleştir seçeneğini kaldıralım. Bir de öyle deneyelim. Evet şimdi buldu tamam. Yaptığımız zaman bu büyük küçük harf eşleştir dediğimiz zaman e, tam tersini söyledim. Büyük küçük harf eşleştir dediğim zaman e, buradaki büyük küçük harfe bakmıyor ve hepsini buluyor bu şekilde. Değiştir dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bunu da değiştirmiş oldu. Buradaki ayrıntı e, buydu. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Bir de <gülüyor> Şu, şu da var. Bir de ayrıca şu var. Ayrıca altta seçenekler de var gördüğünüz gibi. Kelam kelimesini hem böyle yazsın hem de italik yazsın. İstiyorsanız şu biçim ayarlarına giriyorsunuz. Buradan yazı tipini seçiyorsunuz. Ve buradan da italiyi seçiyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman sonrakini bul diyelim. Burada bu zaten italikmiş. Sonrakini bulduk. Bu da italikmiş. Bu da italikmiş. İtalik olanları buluyor gördüğünüz gibi. Değiştir dediğimiz zaman italik olanları ne yaptı arkadaşlar? Değiştirdi. Sadece italik olanları buldu. Ve değiştirdi gördüğünüz gibi. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bununla e, biçimle birlikte ne yapmış oluyorsunuz? Özelleştirmiş oluyorsunuz. Biçim e, bu zaten buraya hangi özelliği verirseniz buraya altına onu yazmış oluyor değerli arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili soracağınız bir şey var mı? Geçiyorum diğer konumuza. Şimdi kenar boşluklarını ayarlama, kağıt boyutu e, ve e, ikisini yapalım şimdi. Bildiğiniz gibi tez yazım kuralları var. Tez yazım kurallarına da da size sayfanın altının üstünün hangi boşlukta olacağını ne yapıyor, size gösteriyor. Bunu da e, düzen sekmesinin altında kenar boşlukları var. Burada bize Word Normal, dar, orta, geniş gibi, özel ayarlar verdiği gibi, ayrıca biz kendimizin ayarlayacağı özel kenar boşluklarını açabiliyoruz. Burada da bize hangi özellikler verilmişse, üstten kaç santim, alttan kaç santim, soldan sağdan kaç santim olacağını bu şekilde verebiliyoruz. Mesela soldan da yine 3 santim olsun Alttan da 3 santim olsun. Tamam dediğiniz zaman bir de şurada ayrıntı var gördüğünüz gibi. Geçen derste size anlatmıştık. Belgemizin içinde bölümleri oluşturmuştuk. Bu bölümde istediğimiz gibi sayfa numaralarını ve üst bilgi, alt bilgi ayarlayabiliyorduk. Dolayısıyla bu boşlukları da aynı şekilde bölümlere göre ayırabiliriz. Bakın burada uygulama yerini soruyor. Belgemizin tamamına mı, bu bölüme mi, bu noktadan ileriye mi diye soruyor bize. Tüm belgeyi seçtiğimiz zaman bütün hepsini bu boyutta ayarladı. Geçen dersteki şeyi de size hatırlatmış olayım. Gördüğünüz gibi burada sayfa numaraları birinci bölümde Roma rakamlarıyla başlamış. ikinci bölüm oluşturmuşuz. Burada da bir şeklinde devam etmiş. Diyelim böyle bir yazınız var. Bu yazınızda şu ruh kavramının analizi ile buraya bir tablo ekleyeceksiniz ya da bir resim koyacaksınız. Ama bu resim yatay olacak. Dolayısıyla kağıdın Sadece bu sayfasını yatay yapacaksınız. Diğerleri dikey olacak. Sadece bir sayfayı ya da birkaç sayfayı yatay yapacaksınız. Bunun için de mutlaka bu düzenden kesmelerden bir bölüm oluşturmanız gerekiyor. Sonraki sayfa diyelim. Bakın burası da bir bölüm oldu. Buranın bölümü olup olmadığını şuradaki tümünü göstere tıklayarak. Şurada bölüm sonu olduğunu görürsünüz. Burası artık nedir? Bir bölümdür. Şimdi biz sadece bu sayfayı bu sayfayı yatay yapacağız. Diğerlerini dikey yapacağız. Dolayısıyla ne yapmış olacağız? Bu sayfayı ayrı bir bölüm olarak tanımlamamız gerekiyor. Baş tarafına bir bölüm sonu ekledik. Bir de ne yapacağız? Bu sayfanın sonuna bölüm sonu ekleyeceğiz. Düzene gidiyoruz. Kesmelere tıklıyoruz. Sonraki sayfa diyoruz. Bakın burada da yine şurada şu işaret bunun bir bölüm sonu olduğunu gösteriyor. Artık ben bu sayfayı yatay olarak yapabilirim. Yönlendirmeye gidiyorum. Yatay diyorum. Bakın burası dikey. Burası yatay. Burası da yine o sayfanın devamı olduğu için yatay. Sonraki de dikey. Araya bu şekilde yatay sayfa oluşturabilmek için ne yaptım? Sayfayı sayfanın e, en son sayfaya imlecimi tıkladım. Düzenden kesmelere geldim. Sonraki sayfa diyerek bir bölüm sonu oluşturdum. Sonra dikey sayfanın başlayacağı yerin bir önceki satırına bir önceki sayfadaki son satırı yine tıkladım. Kesmelerden sonraki sayfa diyerek bir bölüm oluşturdum. Daha sonra imlecim bu sayfadayken yönlendirmeye tıkladım ve yatay yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir belgeyi A4 şeklinde yaptığınız zaman bu normalde bu tezlerin istediği şey oluyor. Ancak bazı belgeleri A5 formatında hazırlamanız gerekebilir. Bir kitap formatında hazırlamanız gerekir. Kitaplarda da bildiğiniz gibi değişik boyutlar var. Bunları da şu boyut yerinden ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada A4 boyutu yani 21 santim eni, 29.7 de geniş e, şey boyu var. İsterseniz siz buradan burada belirtilmiş sayfa şey ölçülerde bir sayfa oluşturacağınız gibi şuradan tüm sayfa boyutlarından seçebilirsiniz. A3, A5, A4 neyse burada çok sayıda var. Ayrıca siz şurada özel bir e, kağıt boyutu da ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman da yine uygulama yeri e, bu bölüme seçilim etne ya da seçili bölümlere gibi seçeneklerle bunları yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kağıt boyutunu ayarlamada bu şekilde yapılmış oluyor. Evet şimdi en çok belki de e, zorlanacağınız hususlardan birisi sütun yapmak. Diyelim aynı şekilde bu yazıyı biz... İki sütun şeklinde yapalım. Sütun yapacağımız yazıyı bir kere seçiyoruz öncelikle. Burayı seçtik. Sonra sütunlara gidiyoruz. Kaç tane sütun olacaksa bunu seçiyoruz. Diğer sütunlara girerek daha da ayrıntılı ayar yapabilirsiniz. İki sütun olsun dedik. Burada gördüğünüz gibi sütunları ayarlıyor. Genişliği ne kadar olsun? Birinci sütunun genişliği ne kadar olsun? İkinci sütunun genişliği ne kadar olsun? Aralık ne kadar olsun? Yani şu aradaki boşluk ne kadar olsun? Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Nereye? Uygulama yeri gördüğünüz gibi seçili metne. Tüm belge ederseniz bütün belgenizi iki sütun yapar. Seçili metne dediğiniz zaman gördüğünüz gibi iki sütun yaptı. Şurada cetvelimizde bunun ne kadar boşlukta olduğunu görüyorsunuz. Eğer şu cetveli göremiyorsanız, görünüme gidin. Burada cetvelin başındaki kutucuğu işaretleyin. Kutucuğu işaretlerseniz cetveli görürsünüz. Evet. Sütunlardayız. Düzende. Gördüğünüz gibi sütunlar, diğer sütunlar dediğiniz zaman ayrıntılarına geliyorsunuz. Şuradaki boşluğu azaltmak için cetvelden de tutup bu boşluğu ayarlayabilirsiniz. Seçmiş olduğumuz metin gördüğünüz gibi iki seçenek oldu. Bu genellikle şeyde olabilir. Mesela şuraya bir şiir yazalım. Şiirleri mesela böyle iki sütun yapabilirsiniz. Şöyle beyikleri olsun. Böyle beyikleri olsun. Biz bu beyikleri yan yana yapalım. Böyle bir şiirimiz olsun. bu şiiri biz alt alta değil de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane olsun 5, 5 yan yana yapalım bunun için ne yapıyoruz değerli arkadaşlar şiirimizin tamamını seçtik düzenden sütunlara gittik diğer sütunlar dedik İki dedik gördüğünüz gibi. Eğer araya çizgi koymak istiyorsanız bu şekilde çizgiyi işaretliyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi şiirimizi ne yaptı? Şiir diyelimiz buna. Şiirimizi ikiye ayırdı. İki sütun haline getirdi. İsterseniz şu aradaki sütunlar arasındaki boşluğu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bakın diğer metin burada. Şu sayfa sonunu da silelim. Evet gördüğünüz gibi yazımızın arasında yazımızın arasında bir sütün oluşturmuş olduk. Evet sütün oluşturma da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir kuburunla ilgili. Yani arada sorabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz arkadaşlar. Ben anlatıp geçiyorum da biraz yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum ki uygulama için size de fırsat tanımış olalım. Evet, Word'de belgeye eklemekte en zor hususlardan birisi de tablolar. Ee, şimdi diyelim buraya yine belgemizin arasına bir tablo ekleyelim. Şöyle şuraya bir tablo ekleyelim. Bir boşluk oluşturalım. Şu girişten noktaları kaldıralım. Şimdi bir tabloyu oluşturmak. Öncelikle metinden tabloya dönüştürmeyi göstereyim size. Evet. Ahmet Mehmet gibi isimlerimiz var. Biz bunları ne yapacağız? Bir tabloya dönüştüreceğiz. Tabloya dönüştüreceğimiz metinler varsa sevgili arkadaşlar bu metinler ya enterla alt alta yazılmış olmalı ya boşluk verilmiş olmalı ya da virgüller birbirinden ayrılmış olmalı. Eğer böyle bir metin varsa bunları biz tabloya dönüştürebiliriz. Bunun için tabloya dönüştüreceğimiz metnimizi seçiyoruz. Ekleye gidiyoruz. Tabloya tıkladığımız zaman alt tarafta metni tabloya dönüştür şeklinde bir seçenek var. Burada bize soruyor. Diyor ki sütün sayısı kaç olsun? Satır sayısını otomatik hesapladı. 6 tane karakteri olduğu için 6 yaptı. Sütün genişliğini sabit sütün genişliği diyor. Otomatik bir seçenek vermiş. Sadece içindekilere göre sığdır derseniz en uzun yazı hangisi? Sözcük Mehmet olduğu için sütün genişliği bu kadar olacak. Peki Metni e, tabloya dönüştürürken neyi baz alacak? Bakın paragrafı yani enter ile paragraf yaptık ya paragrafı baz alacak. Eğer noktalı virgülle birbirinden ayrılmışsa bunu işaretleyeceksiniz. Sekme ile yani tab tuşuyla caps lockun üstündeki tuşa tab tuşu diyoruz. Onunla sekme oluşturmuşsanız ona yoksa özel bir karakter kullanarak ayırmışsanız diğeri seçip Buraya özel karakteriniz, yıldız mıdır yoksa nokta mıdır neyse onu yazacaksınız. Biz paragraf diyoruz. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bir tablo oluşturdu. Şimdi bu tablo bizim için yeterli değil. Sağ tarafında da iki tane daha sütun eklememiz lazım. Bunun için sağ tıklıyoruz tabloda. Ekle diyoruz. Sağına sütun ekle. Bir sütun daha ekleyelim. Sağa tıklıyoruz. Ekleyeceğimiz zaman ekle. Sağına sütün ekle. Gördüğünüz gibi. Şu altta bir karecik geldi. Gördüğünüz gibi. Bununla toplu olarak tablonuzu ayarlayabilirsiniz. Ayarladınız. Üstüne bir başlık satır eklemek istiyorum. Ekle diyorum. Üstüne bir satır ekledim buraya adı olsun burası soyadı olsun burası da ne olsun notu olsun aldığı not olsun evet bunların hepsi aynı aileden olduğu için soyadları aynı olsun bir şeyi tabloya yapıştırırken bulut mesela. Bunların hepsini bulut yapacağım. Kopyalıyorum bunu. Sonra bu hücrelerin hepsini seçip kontrol V yaptığınız zaman hepsine yapıştır dediğiniz zaman bütün hücrelere aynısını yapıştıracak. Buraya da puanlarını yazalım. Evet bu şekilde tablomu oluşturdum. Şimdi bu tablomu buradan otomatik çektiğim zaman böyle bir aralık veriyor. Şu başındaki e, artıya tıkladığınız zaman hepsini seçmiş olursunuz. Sağ tıkladığınız zaman tablo ile ilgili seçenekleri görürsünüz. Eğer otomatik sığdıra içeriğindeki içeriğe göre otomatik sığdır derseniz içerisindeki en uzun kelimeyi baz alarak ona göre tabloyu sığdırır. Yine pencereye derseniz şuradaki kenar boşluklarını baz alarak buraya göre otomatik sığdırır. Sabit sütun genişliği derseniz de sabit sütun genişliği yapar. Word'de bildiğiniz gibi arkadaşlar hangi işlemi yapıyorsanız bu menü sekmesinin en sonuna onunla ilgili bir menü açar. Ve orada da altta seçenekler olur. Şimdi Word'de güzel, tablonuzun görsel olarak güzel olmasını istiyorsanız buradaki stilleri kullanabilirsiniz. Oraya geçmeden önce bu sütun genişliklerini elle de ayarlayabilirsiniz bu şekilde. Yalnız tablolar için Excel'in Mükemmel olduğunu da yine buradan hatırlatmış olalım. Evet. Böyle bir tablomuz var. Bu tabloyu gördüğünüz gibi istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Taşıdığınız zaman yazının kaydığını görürsünüz. Evet. Bunu ayarlayabilmek için sevgili arkadaşlar düzene geldiğiniz zaman düzene geldiğiniz zaman Şuradaki gördüğünüz gibi yazılar üste hizalanmış bakın. Üste hizalanmış. Bunu seçtiğiniz zaman şu üste hizalanmış. Buradan içindeki yazıları siz bunları kullanarak alta, üste, sıralı, hizalayabilirsiniz. Şöyle biraz daha büyütelim. Bakın. Şöyle tamamını seçelim sona, sağa yaklaştırmak isterseniz, yanaştırmak, hizalamak isterseniz ortalı ve sola bunu bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Diyelim bunu kullandık, şunu biraz alta atalım. Şuraya bir sütun daha ekleyeceğim ben ve bunun yasını dikey yapacağım. Onun için ne yapıyorum? Hücrenin birine tıklıyorum. Ekle diyorum. Soluna sütün ekliyor. Gördüğünüz gibi bir sütün ekledi. Bunu da şu şekilde küçültelim. Buraya bir yazı ekleyeceğim ama tablonun dikey olarak böyle yazdıracağım. Bunun için ne yapıyorum? Hücreleri seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Hücreleri bir kere birleştirmem gerekir. Sonra buraya yazalım. Sınıf diyelim. Sonra yazımızı bu bu tarafta seçtikten sonra tablo tasarımına gidiyorum. Pardon düzene gidiyorum. Düzende metin yönü diye bir seçenek var. Buna tıkladığınız zaman yazınızın nasıl görünmesini istediğiniz tarzı buradan belirliyorsunuz. Sonra hücrenin neresinde yazı olsun bunu belirliyorsunuz. Bu şekilde Dikey bir yazı bu şekilde yazabilirsiniz. Demiştim burada tablo tasarımında şurada gördüğünüz gibi çok sayıda seçenek var. Tablonuzu renkli daha güzel yapmanız için burada alternatifler sunuyor size. İsterseniz böyle süslü tablolar da yapabilirsiniz. Yalnız bunu yaptığınız zaman gördüğünüz gibi buradaki yazıları biz hücrenin içine ayarlamıştık. Ama hazır şablonu kullandığımız için gördüğünüz gibi yazılar değişti. Bunun için yine düzene gidip yazılarınızın nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tablomuzu oluşturduk. E, bu tabloyu bir de başlık eklemek istiyoruz. Nasıl bir tablo? Bunun için arkadaşlar... Ekle değil, başvurularda olması gerekir. Evet, başvurularda resim yazısı ekle seçeneğine tıklıyorsunuz. Yani bir tez yapıyorsunuz diye düşünün. Tezde de kullandığınız bir sürü tablo var. Bu tabloları içindekiler gibi ayrı bir tablolar dizini oluşturmak istiyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için mutlaka tablonuza bir tablo başlığı, tablo yazısı belirlemeniz gerekiyor. Buna diyelim neydi bu? Sınıf listesi. Nerede? Seçili ögenin üstünde. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tablonun yazısı üstte gelmiş oldu buradan tablonuzun nereden görülmesini istediğini ayarlayabilirsiniz. Bir tablo daha atalı, yapalım. O da şurada olsun. İmlecimi tıklıyorum. Buraya da normal bir tablo ekleyelim. Tablomda bu kadar sütün altı sütün altı da ne olsun? Satır olsun. Burada da verilerim olsun. Verilerim olsun burada. Rastgele yapıyorum bunları. Böyle bir tablomuz var. Yine deminki kullandığımız gibi şekilleri kullanarak buradan tablonuzu şekillendirebilirsiniz. Sonra istediğiniz hücreyi birleştirmek için mesela şuradakiler tek satır olsun istiyorsanız seçiyorsunuz hücreleri birleştirebiliyorsunuz. Daha sonra buna da yine ne yapıyoruz? Bir başvurulardan resim yazısı ekle diyoruz. Tablo 2 diye otomatik verdi gördüğünüz gibi. Bu da ne olsun? Eee yaş analiz tablosu olsun bunu da tamam diyoruz Buna da gördüğünüz gibi bir başlık ver bu şekilde tablolarınızı oluşturduk bir tane daha yapalım rastgele bir tablo ekleden tablo Oluşturduk. Bunu artık şekillendirmiyorum. Başvurulardan resim yazısı ekle diyorum. Bu da 3. Bu da sınıf analiz olsun. Bunu bekledik gördüğünüz gibi. Şimdi biz içindekiler kısmını oluşturmuştuk tezimizde. İçindekiler kısmını oluşturmuştuk. Gördüğünüz gibi. Burada da bir tane ne oluşturalım? Şu sayfada da. Ctrl Enter ile bir sayfa açtım. Burada da ne olsun? Tablolar dizini olsun. Bunun için ne yapıyoruz? Şekiller tablosu ekle. Başvurulardan. Şekiller tablosu ekle. Gördüğünüz gibi... Aynı şekilde sekme ölçüsü nokta nokta olacak. İçimi, klasik, zarif, resmi hangisini seçerseniz görüntüsünü bu şekilde seçiyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi 3 tane tablo oluşturmuştuk. Ve onların da içindekilerini tablolar izinle bu şekilde yerleştirmiş olduk. Artık buna ne yapabilirsiniz? Bir başlık ekleyip tablolar dizini başlığını verebilirsiniz. Sonra buna da girişten ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu başlık olarak yapmamız gerekiyor ki içindekiler otomatik değilmiş, içindekilerde bu tablolar dizine de gözükmüş olsun. Evet. Tablolarla ilgili var mı soracağımız arkadaşlar? Tablolar dizini de bu şekilde oluşturmuş olduk. Tablolarla ilgili bir şey daha göstereyim. Şurada sınıf listemiz vardı. İçindekilerden oluşturulmuş olduğumuz bu başlıklara ulaşmak için. Bakın üstüne geldiğim zaman. Kontrol artı tıkla ulaşabilirsiniz diyor. Kontrolü e basılı tutuyorum. Tık yaptığım zaman direkt buraya geliyor. Tabloyu seç, seçince değerli arkadaşlar. Tabloyu seçince şuradan A'da, A'dan Z'ye ama şu birleştirilmiş tablo olduğu için yapmıyor bunu. Şu tablo şunu silelim. Sağ tıklayın. Sütün sil dediğiniz zaman sütünü siler. Birleştirilmiş hücre yoksa tablonuzda, içindeki verileri alfabetik olarak ya da rakamlarına göre e, sıralayabilirsiniz. A'dan Z'ye tıkla, tıkladığınız zaman, giriş kısmındaki, neye göre sıralayayım diyor. Adına göre sırala dediğimiz zaman, ölçüt, metin, ve artan A'dan Z'ye göre sıralar. Azalanı derseniz Z'den A'ya sıralar. Tamam dediğiniz zaman gördüğünüz gibi Ahmet başta, Sude en sonda. Yine burayı azalan yapalım. Tamam dediğiniz zaman Sude'yi başa aldı. Eğer nota göre sıralamak istiyorsanız şuradan sıralama ölçütünü başlığını not başlığıydı. Ona göre sıralayacak. Sayı oldu bakın artan dediğim zaman ya da azalan dediğim zaman bakın tamam dediğim zaman artan şekilde en düşüğünü başa en yükseğine aşağıya verdim. Azalan dediğim zaman da yukarıdan aşağıya sıralamış oluyor değerli arkadaşlar. Evet. E, hocam bir şey sorabilir miyim? Ee... Tabii ki. Kayna, kaynakçada da olsa yapabilir miyiz acaba? Çünkü kaynakçada mesela ben onu isimleri sıralarken yani zorlanıyorum. Hani o A'dan hmm. Z'ye şey çok mantıklı geldi. Orada da yapabilir miyiz acaba? Şunun gibi diyorsun mesela. Şurayı sıralayalım mı? Aynen. Yani tablo olmadan. Tabii. Sıralayabiliriz. A'yı A'dan Z'ye mi sıralasın? Bakın A'dan Z'ye sıralar. Hepsini seçeceksiniz. Ama e, satır satır ortasında enter yapılmamış olması gerekir. Yani şunu demek istiyorum diyelim bulut virgül İsmail virgül e, nübüvvet diyelim diye bir kitap Erikan yayınları Ankara virgül 2016 diyelim. Bunun gibi alt alta varsa yani şu ortadası bazı şeyler çok uzun oluyor ya kaynakçılar çok uzun oluyor. 2-3 satır oluyor ya o satırlar arasında yani ortasında enterin yapılmamış olması lazım şöyle. Enter yapılmamış olması lazım. Yine Bazıları hata yapıyor diyelim. İsmail Bulut'un iki tane kitabı var. Ee, onu alt alta yazarken şuraya isim yerine şu nokta nokta koyuyorlar ya. Bunların olmaması lazım. Yani bütün şeylerin bu e, yazara ait eser şeklinde isminin yazılması lazım. Eğer bunu anladım. yazarsanız bunu başka yere atar. Hı hı, anladım hocam sağ olun. Burada var gerçi, oradan bakalım. Mesela bakın, burada, bunda değil diğer belgemizde. Şurada bakın, kaynakçası var. Şuradan göstereyim. Şurada uzun kaynakça var ya. Şurada enter yapılmamış olması gerekiyor. Buradan rastgele seçelim. Çoklu seçim yapmak için seçim yaptıktan sonra ilk seçiminizi kontrole basılı tutun. Bir seçim daha yaptım. Sonra kontrolden kaldırın kaydırın yukarıya doğru. Tekrar kontrole basılı tutarak bir seçim daha yapabilirsiniz. Yine kontrole basılı tutarak başka bir seçim yapabilirsiniz. Elimi kaldırdım. Tekrar kontrole bastım ve burada gördüğünüz gibi çoklu seçim yaptım. En sona gelelim. Sonra yapıştır dediğiniz zaman değerli arkadaşlar pardon şey yapmamışım kopyala yapmadım. Seçtim. Kontrole basılı tutarak bir daha seçtim. Kontrole basılı tutarak bir daha seçtim. Kontrole basılı tutarak bir daha seçtim. Kopyala dedim. En sona geldim. Yapıştır dediğim zaman bakın farklı yerlerden seçimleri alarak kopyaladım. Onları hafızasında biriktirdi. Yapıştır dediğim zaman bu şekilde yapıştırdı. Şunu da alalım. Sonra bunları mesela alfabetik sıraya göre dizmek istiyorsunuz. değil mi? Seçiyorsunuz. A'dan Z'ye para Metin artan. Dediğiniz zaman bakın yazı oğlu en üstteydi. En altı alt. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yalnız geçen derste söylediğim gibi eğer siz başlıklarınızı başlıklarınızı başlık formatında yaparsanız yani şu kaynakçayı şuradaki başlık formatlarından yaparsanız Sonuç aynı şekilde başlık geçen derstekilerde tekrar etmiş olalım seçtik bu da başlık iki olsun bu kontrole basılı tutarak bakın çoklu seçim yapabilirsiniz bunlar da başlık üç olsun bu şekilde başlıklarınızı belirlerseniz diğer arkadaşlar başlık olarak en başa gelip bir içindekiler oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturuyordunuz? Yine başvurulara gelip şurada içindekiler dizinine tıklayıp buradan otomatik içindekiler tablosundan bir tanesi hangisini beğenmişsiniz onu seçtiğiniz zaman bakın başlık olarak yaptığımız şeyleri buraya içindekiler olarak otomatik Eklemiş oldu. Evet. Hocam böyle yaptığımızda mı el işareti çıkıyor? Mesela nübüvvet diyelim ki 46. sayfada. Evet. Üçüncü bölümde. Aha. Tamam teşekkürler hocam. Yani köprü diyoruz biz buna. Köprü varsa ee, oraya el işareti geliyor. Diyelim... Bir metin yazdınız. Başlıksa başlığa köprü gelir. Ayrıca köprüler oluşturabilirsiniz. Köprüyü de anlatayım. Bugün o zaman bitirelim. Diğer resim şeyleri de diğer derse bırakalım. Diyelim burada teşekkür ettiniz. Ondan sonra ayrıntılar için web sayfamızı Web sayfasına bakabilirsiniz dediniz. Web sayfasına şimdi bir köprü verelim. Web sayfamız ne? Oku okut olsun. Kopyalıyorum adresi buradan. Köprü yapacağım yeri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Şurada bağlantı seçeneği var. Tıklıyorum ona. Adresi direkt buraya yapıştırıyor. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi burayı mavi yaptı. Üzerine geldiğim zaman da adresi verdi. Kontrole basılı tutarak el işareti gelir. Tıkladığınız zaman da bakın o sayfayı açar. Buradaki köprüyü değerli arkadaşlar web sayfası yapacağınız gibi başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela dosya aç diyelim. Seçtiniz, sağ tıkladınız, bağlantı dediniz. Nasıl bir bağlantı oluşturmak istiyorsunuz? Bu belgede mi, yeni belgede mi, e-posta adresim olsun, yoksa sizin belirlediğiniz bir şey mi olsun? Buradan seçebilirsiniz. Mesela masa üstünde eee bir resim var. Onu açmasını istiyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman, bakın buraya geldi. Şimdi kontrole basılı tutuyorum. Aç dediğim zaman masa üstündeki resmi açtı gördüğünüz gibi. Buraya herhangi bir şey, bir dosya, bir web sayfası, bir mail adresi e, aklınıza ne gelirse bunları bir word sayfası bunların hepsini oluşturabilirsiniz. Bunlara biz köprü diyoruz. Eğer kaldırmak istiyorsanız sağ tıklayıp köprüyü kaldır. Düzenlemek istiyorsanız düzenle diyerek buradan yapabilirsiniz. Ee, böylelikle içindekiler oluşturduğunuz gibi ayrıca belgeniz içerisinde belgeniz içerisinde bağlantılar da oluşturabilirsiniz. Hatta başlıklara da Köprü yapabilirsiniz. Başlık açtıralım mesela. Sağ tıkla bağlantı dedim. Ee, bu belgede dediğiniz zaman bakın. Başlık oluşturduğumuz tabloları açtıralım mesela. Tablolar dizin ya da kabirde ruh başlığını açsın. Tamam dediğinizde bakın. Kontrole basılı tutuyorum. Kabirde ruh yerine adı götürdü. Evet, burada bir de yine bu başvurular sekmesinde bu içindekileri gördük. Dipnotları daha sonra göreceğiz. Kaynakça ekledik, bunu da gördük. Tablolara nasıl başlık veririz onu da yaptık. Bu dizinin ekli ise, hani kitapların sonunda şehir ya da özel isimler var ya, oluşturuluyor ya A'dan Z'ye. Dizinler tablosunu da buradan oluşturuyorsunuz. Onu da bir başka derste gösterebilirim arkadaşlar. Evet. Herhalde yeter bu günlük. Yoruldunuz. Son olarak bu derste ilgili soracağınız hususlar varsa onları sorabilirsiniz. Önümüzdeki derse kaldı artık. Önümüzde derste ee, ekran görüntüsünü nasıl ekleyebiliriz, metin kutusunu, resmi, smart art, bunlar nasıl eklenir, bunları görürüz. Ee, onun dışında bir de bu dizin oluşturmayı e, görebiliriz. Önümüzdeki hafta bakalım yine size sizin ihtiyacınız olan konuları tespit ederek bir ders içeriği oluşturmaya çalışırım arkadaşlar. Evet, var mı sorusu olan arkadaşlar umarım Hocam, dersler abi. faydalı oluyordur. Yani böyle çok basit şeylerle, bildiğiniz şeylerle dersi doldurmamaya çalışıyorum. Yani özellikle işinize yarayacak hususlara işaret etmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hoşça kalın haftaya görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hocam. Eyvallah.